Hoş geldiniz. Bugün 7 tane demiri montajımız var. Bunlardan bir tanesi Mercedes GLC. Bu aracımızda sabit versiyon demiri kullanıyoruz ve elektrik tesisatını 7 pin modül yapıyoruz. Müşteriler sıklıkla soruyor bu modül ne işe yarıyor diye. Modül ken hattı gelişmiş araçlarda araçlardan bir akım gideceği zaman arıza lambası yakmaması için kullandığımız bir üründür. Standart elektrik tesisatında araba giden akımı kaçak olarak algılayabilir ve içeriye bir uyarı lambası yaktırabilir. Bunun önüne geçebilmenin iki yöntemi var. Ya karavanın arka lambaları LED olacak, böylelikle akımı az çekecek ve bir arıza lambası yaktırmayacak. Ama bu kesin ve garanti bir yöntem değildir. Veya da bir cambas model uygulaması yapacağız. Böylelikle giden akımı araç denetlemiş olacak ve herhangi bir kaçak olmadığını bilecek bu şekilde de bir uyarlanması yaktırmayacak. Bu aracımız 2730 kiloya kadar dirence sahip. Malzememiz Otoak marka, Polonya malıdır. Polonya üründür. Gayet kaliteli bir Avrupa ürünüdür. Sıklıkla da kullandığımız ürünlerden birisidir. Çeki demiri montajından sonra yapmamız gereken işlemler şöyle. Yaptığımız proje ile birlikte aracın TS muayenesine gitmesi lazım. TÜF TÜRK muayenesine gitmesine gerek yok. TS muayenesinden geçen araba noterde ruhsat değişimi işlemini gerçekleştirip işlemlerini tamamlamış oluyor. Muayenede şöyle bir sorun olabilir. Eğer araca demir bağlı ise ve rusata işlenmemişse tüvtürk muayenesinden kalabilir. Tüvtürk ile ilgili tek problemi bu.